Evet, herkese selamlar. Ee, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, bugünkü konsept biraz daha farklı. Dışarıya çıktım. Hava yağmurlu. Ee, arabadan video çekiyorum. Birazcık çevreyi bu şekilde görmenizi isterim açıkçası. Zaman zaman bu şekilde de videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, bugün gerçekten çok boğucu bir hava var. Hem hafif yağmur gibi biraz yağıyor arada duruyor hem bulutlar fazla <gülüyor> ya aslında sıkıntı yok da böyle bir karanlık gibi ya, hava o bir iç karartıcı oluyor gördüğünüz gibi trafiğimiz soldan akıyor uygulamalar olarak gösteriyorum artık daha önceden bir video çekmiştim aslında araba kullanmayla ilgili onu da çok uygulamalı olarak gösterememiştim bu sefer Uygulama olarak gösteriyorum. Şu anda Coventry'deyiz, Coventry sokaklarında ilerliyoruz. Bennerbrook, Tilehill tarafından ee, merkeze doğru CV1 diyelim, post kodumuz CV1 taraflarına doğru gidiyoruz, CV1, CV1. şeye göre davranıyor insanlar gördüğüm kadarıyla i̇şte belli başlı yerlerde kamera olmuyor mesela bu yolda kamera yok kamera olmayınca ve hani biraz da rahatsa biz şimdi ben Ankara Anlaşmalı olduğum için dikkat ediyorum mümkün mertebe hani olmasam da dikkat ederim de olduğu için bir ekstra bir dikkat ediyorum çünkü bizim hani trafik cezası vesaire bu gibi şeyler olmaması gerekiyor şunu göstereyim size. Bisikletlere çok önem veriliyor. Yani Türkiye'de mesela böyle yol ortasında bisiklet süren birler aslayamazsınız. Tabi tam bisikletliği uygun bir şekilde geçecekken elimize bu araba takıldı. Yan tarafa geçeceği için bekliyoruz. Şimdi bisikletleri bu e, yerde bisikletler şu şekilde geçiliyor. mertebe e, rahatsız etmeden şöyle geniş alarak rum şeklinde oluyor galiba. Rum şeklinde deniliyor sanırım. Böyle geçiliyor. Herhangi bir şekilde korna çalmak vesaire olmuyor. Mesela az önce soldan gelen bir araba vardı. Onu kamera aldı mı bilemiyorum. İlk zamanlarda çok korkuyordum şimdi. Ana yol, yol hakkı bende ama soldan gelen arabalar böyle hızlı daha sanki böyle yola girecekmiş gibi. O beni bayağı korkutuyordu. Kurallar uydukları için artık alıştım yani. yani soldan girmek ihtimali yok olarak görüyorum. Tabi yine de dikkat etmeye gayret ediyoruz. Evet ilk ilk mi? İlk burası. Kavşak yani. Bizim kavşaklar burada çok kavşak var ya. Yani özellikle ilk araç kullandığımda kavşak olayına bayağı bir ee, bayağı bir zorlanıyordum karşıktan. Yani uygulamasını bilsem bile pratikte birazcık sıkıntı yaşayabiliyor insan. Canım bir korna oldu. Bir de böyle şey oluyor. Ee, şu an onu açtım ama mesela diyem ki bir de korna çalıyoruz Hani o korna sanki hep bana çalıyormuş gibi geliyor. Bir de böyle panikli insan, rahatsız oluyor. Ses nasıl olacak tam kestiremedim. Özellikle harici bir mikrofon takmadım. Ee, muhtemelen iyi gibi olur sanki gibi geliyor bana ama. Tabii arabanın iç ses alması da var bu etken, ee, o, o da sıkıntı oluşturabiliyor bazen. Aslay'ın şey oluyor. Ee, yeşil oluyor. Kamerayı biraz daha yukarıya yapıyorum. Ama aşağıya doğru kayıyor. Tekrar yukarıya çıkar. Evet. Sanki akşam gibi değil mi? Halbuki halb saat iki. Ya işte bu şey döneminde yani havasından dolayı çok şikayet ediyorlar ya işte her gün yağmur mu falan muhabbetleri dönüyor ya Ya bu bakımdan yani Karadeniz'i andırıyor burası yağmur olayı böyle yani hani çünkü insanlar çok şey değil. Yani ben mesela Trabzon'da büyüdüm bizim oralarda böyleydi ha biraz daha farklı mı evet farklı bazen işte mevsim. Yani geçişleri biraz şey olabiliyor, sert olabiliyor burada. Bir bakıyorsun yağmur, bir bakıyorsun güneş böyle sen ne olduğunu şaşırabiliyor. Ama onun dışında e, çok farklı bir şey yok. Hele yazın zaten bizi çok şaşırttı. Yani abartmıyorum, haftalarca yağmur yağmadığını biliyorum yani. Bir ay boyunca güneş vurduğunu falan da biliyorum. Hatta bir ara şeyler, e, yani İngiltere'nin, İngiliz hesaplarında şeyleri görüyordum, karikatür yapmışlar. Oktağım varken hava güneşli, yokken yağmur falan diye böyle takılıyorlardı. Burada ambulanslara falan karşı bayağı bir şey gösteriliyor. Ee, yani Türkiye'de de öyle de açıyorum polis, ambulans falan böyle geçtiğinde hemen böyle eğer geçemiyorsa hemen böyle kaldırma falan çıkıyorlar. Işık kırmızı ışıktaysa kırmızı ışıkta geçip öyle yol veriyorlar falan. Ekstra bir önem veriliyor. Ekstra bir ee, duyarlılık gösteriliyor gördüğüm ben de şey yapıyorum hani artık bazı şeyler şeyde yok yani hani ehliyet kitabında falan yok gördüğünü uyguluyorsun bazen geldiğimden beri açıldığını hiç görmedim. Bir yıl oldu neredeyse. Zaten pandemiden dolayı. İlk benzinimi bu istasyondan almıştım. Esso diye geçiyor. Ancak ilk olduğu için bilmediğimden dolayı en pahalı yerden aldım. En pahalı yerlerden birinden aldım. Ondan sonra Morrison. En sonunda birazcık daha uyandıktan sonra Azda'dan almaya başladım benzinlerimi. En uygun Azda'da. Burada işte şey yapıyor, burada baslayın var yine, hani kullanabilirsiniz, kullanım dışı falan, uyarıyı veriyor. Bazen öyle bir oluyor ki insan, hani kullanabilirsiniz diye tabela koyduğu halde, hani bütün şeritleri kullanabilirsiniz gibi bir şey yazdığı halde yine de kullanasın gelmiyor. hani Çünkü ona alışıyorsun sonra başka bir yerde gelirsin geliyor. girerken de mesela sağ sinyal veriyoruz. Hani oradan döneceğiz şeklinde. Hani arkadakine mesaj veriyoruz. O da bana değişik gelmiş tabii. Hani oradan düz gittiğin zaman vermiyorsun. Döndüğün zaman veriyorsun şeklinde. Bu şehirde gittiğin zaman mesela e, eğer sola döneceksen öncesinden seni uyarıyor düz ya da sola doğru gideceksen ok işareti falan koyuyorlar mutlaka. Ama onun dışında şey olmuyor. E, eğer sürekli kullandığın bir yolsa zaten kendisi üstünde burada hemen uyarmış mesela. Varsa tabii iyi oluyor. Tabii ki uyarılarına dikkat etmek her zaman fayda var. Yani kamera olmasa bile şey olabiliyor. İşte mobil speed kamera falan oluyor. Bugüne kadar da bir kere gördüm. Yani birkaç kere navigasyonu uyardı. Hani dikkat mobil speed kamera var falan şeklinde. Birkaç kere öyle uyardı. Birkaç kere de ee, ya yani bir kere de kendim gördüm baktım böyle belediyeye ait işte country council bilmem ne, kamera falan şeklinde logo falan vardı. Allah'tan şey hani uyarma ihtimalleri yüksek, hani uyarıyorlar adamlar. Yani kamera olmadan kamerayla çekim, yani kamera uyarısı yapılmadan kamerayla çekim yapılmıyor. E, sabit olan yerlerde diğerlerde şeyler geziyor olarak zaten. Evet, şimdilik böyle bir deneme yapmış olduk. Böyle bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz Yorumlarda belirtmenizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.